Merhabalar bu videoda sizlere satürn retrosundan bahsetmek istiyorum 30 Nisan'da başlayan ve 18 Eylül'de tamamlanacak olan bir retro sürecine girmiş bulunmaktayız ve dolayısıyla satürnün oğlak burcunda kendi yönetici gezegeninde bulunması kendi yönetici evinde bulunmasıyla beraber etkilerinin çok daha belirgin olacağını düşünüyorum. Ve retro demek zaten daha ziyade karmalarla ilgili bir tanımdır ve gezegenlerin aktivasyonunu çok da kendine göre gerçekleştiremediği bir durumdur retrolar satürn de zaten karma ile ilgili bir gezegendir. Dolayısıyla hem satürn hem retro hem de oğlak burcunda olunca gerçekten ortaya çok farklı çok etkili sıra dışı bir kombinasyon çıkıyor diyebilirim arkadaşlar. Biliyorsunuz bir müddettir satürn, plüto ve güney düğümü oğlak burcunda konumlanmış durumda ve satürn ve plütonun zaman zaman birbirine yaklaşması ve birbirinden uzaklaşması gibi önemli bir takım gezegen hareketleri meydana geliyor ve tam anlamıyla bu kavuşum 2020'de meydana gelecek ve 2020 ile beraber hayatımızda gerçekten çok ciddi dönüşümler, değişimler ve bilhassa e, otorite konumundaki kişilerin, devletlerin e, kaderinde de önemli farklılıklar yaşanacak arkadaşlar. 2020'ye doğru aslında e, bir sürece geçiyoruz. 2020'de e, tam e, pik yapacak bir Aktivasyon bu ancak 2019'da bunun hazırlığını yapıyoruz. Tabi 2020'de biraz sancılı geçebilir ancak düze çıkışımız açısından da bu deneyimleri yaşamamız gerekiyor. Evet Satürn karma ile ilgili bir gezegen dedik. Karma ne demektir? Biliyorsunuz en basit tanımıyla ne ekersen onu biçersin. Bu dünyada ne yaptıysak karşılığını bir şekilde bu dünyada yine... Farklı şekillerde veya aynı şekilde e, alacağımızı ifade eder en basit tanımıyla. Örneğin e, birine sağ sevgi enerjisiyle değil de art niyetle yaklaşırsak ve e, bir takım hesaplar içerisine girersek bu hesaplardan e, bize geri dönüşün olacağını, olumsuz bir şekilde karma yarattığımızı ve bundan bize olumsuz dönüşlerin olacağını öngörebiliriz. Tabii ki bu karma anlayışı e, çeşitli görüşlere göre farklı tezahür ediyor arkadaşlar. E, kimisi e, geçmiş yaşantımızda e, bir takım karmalar yarattığımızı, yarattığımızı ve haritamızdaki retro gezegenlerin esasında bu karmalardan dolayı e, bulunduğunu ifade ediyor ve bu yaşantımızda oluş durduğumuz karmaları da bir sonraki yaşantımızda temizlememiz gerektiği gibi bir inanış söz konusu. Tabii ki bu inanışı kabul etmek herkes için kolay değil. Dolayısıyla burada enkarnasyon süreciyle ilgili bir durum söz konusu. Ama yine de karmanın tanımı bununla sınırlı değildir arkadaşlar. Karma atalarımızdan getirdiğimiz borçlar olabilir. Bu dünyadaki kendimizden, kendi ruhumuzla alakalı bir takım almamız gereken deneyimlerle il ilgili olabilir. Ee, dolayısıyla karma tüm e bu alanda e, enkarnasyon reenkarnasyona sınırlandırılmaması gereken bir kavramdır. E, hatta dediğim gibi sadece kendi ömrümüz ve kendi yaşantımız boyunca da birçok karma yaratıp bunların bedelini ödediğimiz veya mükafatını aldığımız durumlar olmuştur. Satürn e, karma ile ilgilidir ve eğitici öğretmen e, hatta eli sopalı öğretmen olarak nitelendirebiliriz. E, bir şeyi öğretirken bize zor yoldan, emekle, çabayla gidilen yoldan öğretmeye çalışır arkadaşlar. Hiçbir zaman hazıra konmayı uygun bulmaz. Hiçbir zaman yan gelip yatmayı uygun bulmaz. Çalışmak, çabalamak, emek vermek, mücadele etmek ve bu uğurda dediğim gibi etik davranmakla alakalıdır. Zira etik davranmazsak zafere giden her yol mübahtır mantığıyla yaklaşırsak yeni bir karma yaratmış oluruz ve bunun intikamı, bunun ceremesi, bunun cezası bir şekilde bizi ya bu yaşantımızı ya sonraki yaşantımızı veya dediğim gibi Başkalarına karma yaratarak bir şekilde çıkacaktır. Bu mantıkla bakılır genel tabiriyle. Şimdi evet satürn biliyorsunuz Oğlak Burcu'nun gezegeni. Oğlak Burcu 10. evi temsil ediyoruz Oduyak'ta. 10. evimizde bizim e, genel anlamıyla kariyer evi olarak nitelendirdiğimiz ancak tam manasıyla toplum önündeki rolümüzü temsil eden bir evdir. Evliliğin dahil edildiği, kariyerin dahil edildiği e, topluluk içerisinde kalabalıklarda nasıl tanındığımızla ilgili genel tabirlerin hepsini kapsayan bir evdir 10. ev. Bu nedenle e, buradan ee, özellikle iş hayatı, çalışma hayatı, otoriteler, devletle alakalı meseleler, e, devletlerin yöneticileri, yönetici konumunda olan kişiler, patronlar, baba figürleri. Ee, onun dışında toplumda söz sahibi olan insanlar, toplumda yeri olan sözünü dinleten insanlarla alakalı gerçekten dediğim gibi... Önemli süreçler yaşanacak bu Satürn retro sürecinde ve Plüto da retroya başlamıştı biliyorsunuz. Ancak tam anlamıyla tam etki yine dediğim gibi 2020'de o büyük kavuşum enerjisiyle meydana gelecek arkadaşlar. Evet Satürn de Plüto da astroloji de aslında çok iyi gezegenler olarak bilinmezler. Onların şöhreti çok iyi değildir açıkçası. Bu nedenle genel anlamıyla aslında olaya çok basit bir şekilde yaklaştığımız takdirde Satürn'ün korkutucu bir gezegen olarak yorumlanması doğaldır. Ancak Satürn aslında o kadar korkutucu bir gezegen değildir. Özellikle Satürn'ün desteklediği haritalarda çok ciddi ve kalıcı başarılar söz konusudur. Satürn'le gelen... Gerçekten hayatımız boyunca bizimle kalacak olandır. Bu nedenle bir Uranüs gibi veyahut Mars gibi ateşli ve farklı olmasa da dediğim gibi emek vererek çabalayarak dişimizle tırnağımızla geldiğimiz veya uzun zamandır uğraşıp uğraşıp bir türlü başarı ve sonuç elde edemediğimiz projeleri Satürn kalıcı hale getirir. Bu nedenle esasında bu şöhretin Satürn açısından biraz haksızlık olduğunu düşünmekteyim. Plüto'da biliyorsunuz e, ölüm ve dönüşüm gezegenidir. Akrep Burcu'nun e, gezegeni olarak temsil edilir. Hatta gezegen olup olmadığı bile e, zaman zaman tartışılmakta biliyorsunuz bu e, programlarda. Ancak e, Akrep Burcu'nun temsil ettiği 8. evin temsil ettiği konularda e, Plüto'nun e, etkileşimleri oldukça fazladır. Plüton e, bir yeri yıkar. Ve yeniden yapacak gücü verir. Dolayısıyla koca bir binayı yıkıp akabinde oradaki enkazın içinden e, yeniden çıkıp o binayı yeniden inşa etmeyi e, o gücü bu e, gezegenin e, etkileri sayesinde buluruz. Yani ölüm aslında hem gerçek anlamıyla hem de mecaz anlamıyla e, gerçekleşir. Ölüm içimizde bazı şeylerin bitmesidir. insan ömrünün bitmesidir. E, bazı Bazılarınız açısından... E, hayatınızdaki insanın hayatınızdan çıkması da bir ölümdür. Onun açısından. Gibi gibi. Yani bunların anlamları çoğaltılabilir, genişletilebilir veyahut daraltılabilir. Ancak buna geniş kapsamdan bakacak olursak Oğlak burcunda Plüton'un ve Satürn'ün, aynı zamanda Güney Ay düğümünün konumlarıyla beraber esasında 2019 yılından beri yaşadığımız şeylerin e, ne olduğunu şu şekilde tanımlayabiliriz. Hayatımızdaki e, toplum önündeki statümüz, konumumuz, otorite ile devletle olan ilişkimiz, geleceğimize dair almak istediğimiz kararlar, bizi kısıtlayan, bizi sınırlandıran, bizi bunaltan, daraltan konulara bakış açımız e, veyahut kişilere. Yani Bunlarla alakalı çok kadersel bir süreç içerisindeyiz. Bunlarla alakalı yaralarımızın alınması, bunlarla alakalı bazı çabalar göstermemiz ve bu çabalarla tekrar yüzleşip aynı sıkıntıları daha büyük ve daha etkili bir şekilde yaşayarak, deneyimleyerek o köprüleri artık yakıp yenisini inşa etmek. Aslında tam anlamıyla bu şekilde diyebilirim. Artık e, bu konu e, kimimiz için kariyer olabilir, kimimiz için ailevi meseleler, kimimiz için evliliğimiz, çocuğumuz, e, parasal meseleler e, gibi kardeşler yani bunların hepsi e, çoğaltılabilir. Aslında buradan esas alınacak konu haritamızda oğlak burcunun temsil ettiği ev konularıdır. Bu videoda e, yükselen burca göre yorum yap, yapamayacağım. E, genel anlamıyla süreçten bahsetmek istiyorum sizlere arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi yükselen burcunuzu biliyorsanız bu anlatacağım, genel kapsamıyla anlatacağım şeyleri kendi haritanıza uygulayabilirsiniz oğlak burcu haritanızda hangi evde ise özellikle 20 derece ve 13 derece arasındaki gezegen konumlanışlarına bakın e, ve özellikle oğlak burcu koç burcu, yengeç burcu ve terazi burcunun yine 13 ve 20 derece arasındaki e, gezegen konumlarına bakın buralardaki etkileşimler e, oldukça önemli olacak eylül ayına kadar biliyorsunuz oğlak burcu e, öncü burçlardan birisi e, terazi, yengeç ve koç burcundan Öncü burçlardan birisi. Dolayısıyla onların da 13 ve 20 derece arasında haritanızda gezegen sahibi olmanız özellikle bu gezegenin rolüne göre satürnün size yaklaşımını değiştirecektir arkadaşlar ve e, bu açıdan özellikle etkileşimde e, olan açılar sizi destekleyecek veya köstekleyecektir. Şimdi burada özellikle satürne alışkın olan, satürnün o e, olgun ve aynı zamanda o bilge tavrı Sanki bir ömür yaşanmış bitmiş ve artık yaşlılık evresine ulaşmış tavrını barındıran özellikle satürn oğlak transisinde doğan ve yine benzer şekilde satürnün, neptünün ve hatta oranüsünde oğlak burcu Stellium'unun bulunduğu 88 ve 90 yılları arasında doğan kişilerin hayatında çok ciddi dönüşümler olacağını özellikle belirtmediğim zira zaten satürn oğlak transine doğan arkadaşlar ee, o olgunlukta, o bilgelikte doğmuşlardır ve hayatları her zaman zor olmuştur. Sınırlamalar, engellemeler, her e, başarının arkasından verilen emekler, çabalar ve hiçbir zaman e, sürpriz gelişmelerin e, kolaylıkla gelmediği insanlardır. Dolayısıyla aslında çalışarak bir şeyler elde etmeye, emek vererek, çabalamaya, çabalayarak bir yerlere gelmeye alışkınlardır. Özellikle Satürn-Oğlak transitinde doğanlar. Dolayısıyla bu retro... E, Onlara e, biraz daha iyi gelebilir. Satürn'ün o e, etkin rolünden artık meyvelerini vermeye başladığı bir süreç olarak görebiliriz. Geriye dönüp oradaki eksiklikleri teker teker tamamlamaya çalışabilir. Bu nedenle e, haritanızda dediğim gibi ekstrem farklı bir açı bulunmuyorsa burada özellikle 88 ve 90 yılları arası doğumluların özellikle bu satürn retro sürecinden olumu çıkacağını düşünüyorum. Satürn retro sürecinden olumu çıkmanın e, genel anlamıyla e, başka bir e, yolu şudur arkadaşlar. E, gerçekten hayatınız boyunca uğraştınız, çabaladınız ve talep edip istediğiniz konu. Her neyse bununla alakalı emek e, ortada Bulunmakta mı ve burada etik yollarla mı bu başarıyı elde etmek istiyorsunuz yoksa dediğim gibi gayri ahlaki yollara da başvurdunuz mu? Gerçekten çok emek verip elde edemediğiniz şeyler oldu mu? Veyahut emek vermeden bazı şeylerin ayağınıza gelmesini mi hissediniz? Bu gibi paradigmalar göz önünde bulundurularak özellikle şu zamana kadar. Her türlü emeği vermesine rağmen elinden gelen her şeyi yap, yap, yapmasına rağmen hangi alanda olursa olsun e, başarı elde edemediyse kişi bu satürn retro sürecinde artık satürn meyvelerini verecektir. Ancak satürn retrosuna kadar yan gelip yatan bazı şeylerin e, kendi ayağına gelmesini talep eden ve bir şekilde de bu düzeni tutturan bir şekilde de e, işleri tıkırında giden kişiler için çok olumlu olacağını söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi özellikle otorite konumundaki kişilerin hayatlarında belirleyici deneyimler yaşatacağı için bilhassa gerçekten etik kuralları ihlal ederek bir ailenin bir organizasyonun, bir topluluğun bir grubun hatta bir devletin Başına geçen kişilerin hayatlarında gerçekten e, çok olumlu şeyler olacağını söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Burada dediğim gibi temel esas alacağımız nokta şu anki bulunduğumuz konum hak ettiğimiz yer mi? Hak etmeden mi geldik? Veyahut e, hak ettiğimiz e, noktaya Etik değerleri ihlal ederek mi geldik yoksa dediğim gibi elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen bir türlü meyvelerini sonuçlarını çabamızın sonuçlarını alamadık mı? Burada sormamız gereken soru budur. Burada tabii ki kişisel bazda içsel muhasebeyi siz yapacaksınız. Ve haritanızda oğlak Burcu'nun temsil ettiği alanlarda yaşadığınız kısıtlama ve sınırlandırmalar konusunda gerçek manada çaba gösterdiyseniz eğer neticelerini meyvelerini alabilirsiniz. Eylül ayına kadar toplayacaksınız arkadaşlar. Bu retro sürecini bu şekilde değerlendirmek doğrudur. Peki eş zamanlı olarak Oğlak burcunda Plüton'un da geri hareketini buraya ekleyecek olursak ne diyebiliriz? Plüton dediğim gibi değiştiren, dönüştüren, yıkan, yeniden yapan bir yapılanma içerisindeyken retro harekete başladığı zaman burada... Tekrardan bir gözden geçirme süreci söz konusu olacak. Hayatımızda birçoğumuz açısından çok ciddi bir değişim dönüşüm sürecine girdiğimizi belirtmek isterim. Burada tabi bazı yılların özel önem ve mahiyeti var ancak genel anlamıyla 2019 yılının başından beri kolektif olarak farklı bir yöne doğru evriliyoruz. Artık bilmem farkında mısınız ancak artık eskiden moda olduğu gibi ee, bir başarı elde etmek adına her yola başvurmak artık moda değil arkadaşlar. Artık e, bu kolektif e, durum bize iyiyi, sevgiyi, doğruyu ve erdemli olmayı salık veriyor. Dolayısıyla artık bu e, bu yönlerimizi aslında insan olmaktan mütevellit sahip olmamız gereken bu erdemli davranışları hayatımıza ne kadar enjekte edebilirsek, ne kadar kanalize edebilirsek o ölçüde de bunların mükafatını alacağımızı Gösteriyor süreç. Dolayısıyla bilhassa dediğim gibi bir şirket yöneticisi olabilir, bir devlet yöneticisi olabilir, bir ailenin başındaki kişi olabilir. E, elinde güç ve iktidar bulunduran toplum nazarında sözü dinlenen kişilerin hayatlarında e, bu retro sürecinde büyük skandallar yaşanabilir arkadaşlar. E, her şeyine ama en önemlisi toplum nazarındaki değerini ve önemini kaybetme gibi durumlarla yüzleşmek durumunda kalabilirler. Bu nedenle özellikle e, hak etmeden geldiğinizi düşündüğünüz bir konumdaysanız e, koltuğunuzu biraz daha e, sağlamlaştırmanız gerekmekte. Ancak bu koltuğun e, ayakları artık dediğim gibi e, eskiden moda olan davranışlar ve kurallar değil artık yeni moda olan ve aslında evrensel ilkelerimiz olan insan olmaktan ötürü gelen e, erdemli olmak etik kurallara riayet etmek, dürüst olmak ve gerçekten çalışarak emek vererek mücadele ederek e, başarı elde etmekle alakalı e, ayakları bulunacaktır arkadaşlar bu koltukların. Bu koltukların ayaklarını sağlamlaştırmazsanız eğer e, koltuğun altınızdan kayması e, kaçınılmaz gibi gözükmekte. Dolayısıyla özellikle 10. evi temsil eden Otorite figürü sahibi olan kişilerin hayatlarında önemli, marjinal ve ellerindeki her şeyi kaybedebilecekleri Plüton'dan dolayı önemli bir süreç bizi beklemekte. Ve ne yazık ki bu kayıplar uzun yıllar boyunca bizlerin elinde olacak, bizlerin hayatında olacak, kalıcı yenilikler, değişiklikler olacak. Çünkü burada da Satürn'ün etkileşimini görmekteyiz. Ancak müjde ve iyi haber olarak... Ne, neyi tutsam elimde kalıyor ee, ben hayatta hiçbir şekilde başarı elde edemiyorum elimden gelen her şeyi yaptım artık tükendim son noktadayım diyenleriniz açısından ise mükafatlar ödüller sürprizler gerçekten asla olmaz de diyeceğiniz hayatınızı değiştirecek dönüştürecek gibilikler sizi bekliyor olacak. Evet yani özellikle 2020'de tam manasıyla tam etkileşim yaşanacağı sürece 18 Eylül'e kadar yeniden biri değerlendirme. Bak doğru yolda mısın? Doğru şeyleri mi yapıyorsun? Gerçekten e, gittiğin yoldan emin misin gibi soruları sorabileceğimiz karma yaratmadan e, başkalarının hakkına girmeden başkalarının günahını almadan gerçekten objektif bir göz ve nazarla bakabilirsek e, yaşadığımız olay ve durumları ve kişilere bunun meyvelerini artık e, özellikle Eylül ayından sonra hızlı bir şekilde almaya başlayacağız arkadaşlar. Artık bu köprüden önceki son çıkış diyebilirim. Ve 2020'de e, artık dediğim gibi e, dipte mi yoksa gökte mi olmak istiyoruz? Zirvede mi olmak istiyoruz? Bunun tercihini yapacağız. Arası olmayacak arkadaşlar. Bu işte e, siyah veya beyaz söz konusu grisi olmayacak. Yani ben yandan şu şekilde yandan yandan gideyim. Ne et bulaşayım ne süt diye bulaşayım ne ondan vazgeçeyim ne bundan. Hayır böyle bir şey olmayacak. Burada ciddi tercihler yapmak durumundayız. Ciddi kararlar vermek durumundayız. Ve hayatımızın dediğim gibi önemli bir ölçeğini değiştirecek olan hayatımızı dönüştürecek olan bir evre ve sürece girmiş bulunmaktayız. Ki zaten zamanı ruhu açısından da artık bazı şeyler insanların Tahammül boyutunu aşacak seviyeye gelmiş durumda genel anlamıyla konuşuyorum. Bütün insanlar için konuşuyorum. Artık e, yaşanan e, toplumlarda yaşanan kötülükler, ahlaksızlıklar, e, birilerinden nemalanmak, e, menfaat ilişkileri gibi konular e, insanoğlu tarafından çok ciddi şekilde e, artık deforme edildi. Yani bunlar bile deforme edildi ve artık tahammül sınırımızı zorlayacak. Patlama noktasına getirecek süreçler içerisine girdik. Bu nedenle burada e, sıkışmışlık hissi hepimizde yaşanan sıkışmışlık hissi toplum nazarında dahi olsa artık yok olacak ve insanlık başka bir yöne doğru evrilecek. Burada eleğin üstünde kalanlar yola devam edecek ancak eleğin altına geçenler ise e, eski değer yargılarına göre devam edemeyecekler arkadaşlar. Bu nedenle özellikle bu süreç içerisinde. E, hayatımıza çıkan olayları karma ile ilişkilendirirsek özellikle insanların hakkına girmeden insanlara yardım ederek gerçek anlamıyla çalışarak, emek vererek e, insanları yüreklendirerek cesaretlendirerek ve e, başkalarının hakkında Art niyetli düşünmeden başkalarının ayağını kaydırmaya çalışmadan hep beraber sevgiyle ilerleyebilecek bir felsefe e, oluşturabilirsek e, bu aylardan gerçekten Eylül ayından sonra ve hatta özellikle 2020'den sonra bunların çok ciddi mükafatını alacağız. Ama hırsla e, veyahut e, kişisel menfaatlerle e, kibirle e, gözümüz bürünmüşse. Ee, ne yazık ki bu işten geri dönüş olmayacak arkadaşlar. Burada e, herkes kendi muhasebesini yapmak durumunda. Kendi içsel muhasebesini yaptıktan sonra bu ikisinden birini tercih etmek durumunda. Bu sefer arası olmayacak arkadaşlar. Evet e, bu videoda biraz genel anlamıyla e, retro sürecinden bahsetmek istedim. ve Satürn'ün aslında neyi temsil ettiğinden bahsetmek istedim. Özellikle dediğim gibi videonun başına söylediğim gibi 88 ve 90 yılları arasında doğanların hayatında çok ciddi dönüşümlerin yaşanacağı bir süreç olacaktır ki zaten satürn döngüsünü tamamlamak üzere veya tamamlamış durumdalar bu arkadaşlar. Ve onun dışında haritasında satürnü koçta olan terazi burcunda olan ve aynı zamanda yengeç burcunda olanlar ve 13 Derece ve 20 derece arasında gezegen konumları bulunanların hayatında bulundukları burca göre destekleyici veya zorlayıcı etkiler söz konusu olacak. Özellikle danışmanlık almak isteyen arkadaşlarından 18 Eylül'e kadarki süreç içerisinde doğum harita analizlerini yaptırmalarını tavsiye ederim. ki Satürn'ün sizdeki sınavı nedir? Satürn'ün sizin haritanızda size vermek istediği mesaj nedir? Bunu tam anlamıyla algılayabilirseniz şu anki transitlerle kombine ederek e, buradaki e, tekamül sürecinizi daha kolay bir şekilde ilerletip yönlendirebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle dediğim gibi bu süreç içerisinde bu 4 aylık süreç içerisinde e, aslında ne, yola, ne yöne doğru gitmeliyim ve neleri hayatıma ekleyip neleri hayatımdan çıkartmalıyım sorusunu e, haritanızdan da. Çıkartmanız açısından özellikle burada e, profesyonel destek alabilirsiniz. E, bizlerden veya e, dediğim gibi e, diğer e, profesyonel e, arkadaşlardan, danışmanlık veren arkadaşlardan. Evet e, süreç bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi satürn e, aslında kül yutmaz ve satürnü kandıramazsınız. Burada... E, ben e, iyi gibi gözgeyim ancak e, işten pazarlıklı davranayım gibi bir durum söz konusu olamaz. Burada e, safiyane bir şekilde kendimizi gerçekten bütün insanlık namına e, sevgi enerjisiyle donatmadıkça, insanlara yardım ile uzatmadıkça, biz de artık benzer şekilde sınanacağız arkadaşlar. Bu devran artık yavaş yavaş dönüyor. Ve 2019 yılının başından beri de artık bazı şeylerin tıkanma noktasına geldiğini ve değiştiğini dönüştüğünü hep beraber gözlemliyoruz. Umarım bu süreçte hepimiz almamız gereken dersleri alır ve e, yolumuza e, özellikle Eylül ayından sonra daha rahat bir şekilde devam edebiliriz. Çünkü e, burada e, yeniden düşünmek için yeniden kararlar verebilmek adına bazı e, fırsatlar yakalayacağız esasında. Bu fırsatları değerlendirirsek e, ne ala ancak değerlendiremezsek e, kaçan balık büyük olacak arkadaşlar. Umarım e, güzel bir şekilde bu durumu değerlendirebiliriz ve videoda e, size rehberlik eder ve faydalı olur. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklar ve kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Benden çekmemi istediğiniz videolar varsa aşağı yorumlara bırakabilirsiniz. Dünyayı ve bizi sevgi ve iyilik kurtaracak diyorum ve videoyu bu şekilde sonlandırmak istiyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.